Lan dikkat et birader hayır hayır hayır <gülüyor> <gülüyor> ya hayır ya hayır ya O abi suratımıza gaz çıkartacak gibi düşündüm <gülüyor> Selamlar arkadaşlar ben Rıdvan Finroll'da hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz üzere e, değişik bir oyun daha doğrusu Deneyimle karşı karşıyayız? Ben de merak ediyorum nasıl bir şey, neler yapacağız? Öyleyse hemen hızlı bir şekilde başlayalım oyunumuza. Ay! Ay! Arkadaşlar, falan çok korkusu olan birisi varsa gerçekten korkutucu bir şey. Al sen arkama neden geçtin? Hani arkama geçmeyi bıraktım neden beni taşıyorsun? Oooo çok güzel yapılmış arkadaşlar Korkutucu bir şeysi var Neyse ki Palyan çok korkum yok Ancak Anladım. Ancak bu beni korkutamayacakların manasına gelmiyor diyecektim ki <gülüyor> Elime tabanca geldi Ne olacak? Bir şey mi olacak? Haa şunları vurabiliyor muyuz? Ne var? Golden ticket Altın bilet kazandık Yeeeesss ses sanki bu sirkte çok da dost canısı karşılanmayacakmışız gibi bir his var içimde Büyü mü lan o? Ne içim sirk burası Ay. Aynen, büyüler bir şeyler var abiler burada. O da benim bir yerden aşağıya atarsa öyle bir küfrederim ki. <gülüyor> Kahretmesin Neyse oradan bir şeyler çıkacağını az çok tahmin ediyordum. Aa, aralayabiliyoruz. Aa, hayır. Hayır. Hayır. Aa! <gülüyor> Örümceklerle yapılır mı bu? Ya Allah kahretmesin <gülüyor> Ah Boyunu Yapanın Tasarlayanın Yavv <gülüyor> Hiç beklemiyordum Önümden indi var Bir yerlerde daha Üstlerden bir yerlerden gelebilir Ben Hazırlıklı olmak istiyorum Ya of. Boynun korkutucu bir şey olduğunu Düşünmemiştim daha çok ambiyanslardan Oluşan güzel sahneler olduğunu Sanmıştım ancak Beni korkuttu alçak Vallahiço oh. wow. Bak tamam şu an telafi ediyorlar. Şu an telafi ediyorlar. Sanki filmin içindeyiz. Ve <gülüyor> o film Enteresan bir şekilde şey oluyor gibi, yaşıyormuş gibi oyun. Yani size yaşatıyor gibi o filmi. Elats. Neyse kaplan beni korkutmaz arkadaşlar. Abimiz de arkada zaten rahat gibi duruyor. Seni gidi seni. <gülüyor> Maskeyi çıkarmış. Hayır. <gülüyor> Abi salakça tavırlarından bir şeyler bana anlık gelip korkutacakmış gibi hissediyorum. Umarım öyle olmaz. Ya Evet tamam işte bu biraz sıkıntı olabilir lan sallanıyor da de etrafa lan dikkat et birader hayır hayır hayır ya hayır ya hayır ya o abi suratımıza gaz çıkaracak gibi düşünüyorum ışta i̇şte bu hiç hoş olmayan bir deneyim. Az ambiyansları çok hoş. Şu ma gitti. Yalnız siksetti korku var. Abi salla onu, çalkalama yere koy. Yere koy. Yere koy. Komik mi oğlum bu? Siktir Aa Okey. Evet arkadaşlar. Şöyle küçük bir sanal gerçeklik deneyimi böyle filmsel bir deneyim yaşamış olduk. Benim için de enteresan da hani bu, buna çok böyle oyun diyemeyeceğim. Daha çok böyle o ambiyansı size yaşatıp böyle biraz korkutmak, biraz eğlendirmek çoğunlukla gelmek amaçlı yapılmış bir çalışma olmuş yani resmen arkadaşlar size sanal gerçeklik filmi olsaydı nasıl bir şey olurdu deneyimini yaşatan bir çalışma olmuş <gülüyor> benim için keyifli az korkutucu oldu <gülüyor> umarım bir daha böyle korkutmazlar beni hoş olmadı arkadaşlar neyse izlediğiniz için çok teşekkür ederim bu keyifli içeriği ve öyleyse görüşmek üzere